Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte hemen yanımda görmüş olduğunuz Excalibur G900 oyun bilgisayarını inceliyoruz. İlginç özellikleri var. Konfigüre edilebilir bir bilgisayar ve oyun tutkunlarının bütün ihtiyaçlarını ve bütün beklentilerini karşılayabilecek bir bilgisayarla karşınızdayız. Bakalım Excalibur G900 bizlere neler sunuyor. Hep beraber izleyelim. son dönemde oyun bilgisayarları çok feci şekilde popüler olduğu neden oyunlara olan ilgi arttı arkadaşlar. Ve özellikle koronavirüs ve pandemi süreciyle beraber evde de daha fazla kaldığımız için oyun bilgisayarları daha fazla vakit geçirir hale geldik. İşte Excalibur'da aslında sadece ve sadece oyun bilgisayar serisi ailesinden bir tanesi. Casper tarafından geliştirilmiş bir marka bu ve farklı farklı özellikleri olan bilgisayarlardan oluşuyor. Ailenin G900 modeli ise... Farklı konfigürasyonlarla birlikte satın alabileceğiniz tam bir oyun bilgisayarı olarak karşımıza çıkıyor. Ama aklınıza şu soru gelmesin arkadaşlar. Sadece oyun için mi kullanılır? Hayır. Mesela bizim gibi video montajlama işlerinde kullanabilirsiniz. Ya da AutoCAD gibi ya da çok daha ağır uygulamaları çalıştırmak için de bu tarz bir bilgisayar. Yani Excalibur G900 ailesinden bir modeli alıp kullanmanız da mümkün olacaktır. Şimdi her zaman yaptığımız gibi G900'ün birazcık da dış görünümüne bir göz atalım. Daha önce Excalibur G900'ü kutusundan çıkarmıştı ve aslında genel bir görünümüne bakmıştık ama şimdi biraz daha detay tarafında biraz sizlere değinmek istiyorum. Dış görünümünde baktığımızda ürün bize bir kere metal bir gövdeyle geliyor. Bu çok sorulan bir soru bize. Hani plastik gövdemi, metal gövdemi arkadaşlar bu üründe metal bir gövde kullanılmış. Bu da sağlamlığını ve rigidliğini sağlıyor. Yani cihazın hani sağına sola dokunduğunuzda böyle plastik hissi yok. Bildiğiniz metal bir hissi var. Tasarım anlamında baktığımızda ise ürün bizlere böyle özellikle ekranla gövdenin ayrıldığı kısımlar böyle elmas şeklinde kesimlerde oluşuyor. Hatta bu kesimlerin tasarım anlamında farklı farklı yerlerde görebiliyorsunuz. Mesela cihazın hem ön tarafında hem de hem ekranın ekranı komple kaplayan yan taraflarında ve gövdeyi de kaplayan yan taraflarında böyle metal rengi ama sarımtırak bir bakır rengi olarak tanımlayabileceğimiz bir renkten çizgiler var. Aslında bu çizgileri hem ön tarafta görebiliyorsunuz. Mesela şu anda ekranda da şöyle çevireyim sizlere. Ön taraftan da bunu görebiliyorsunuz. Aynı zamanda yine cihazın yan tarafında komple bir bütün gövdeyi saran bu renkler var. Yine üstten baktığımızda klavyenin olduğu tarafta da mesela hoparlör ızgaraları var. O ızgaraların üst kısmında da yine var. Aynı zamanda güç tuşuna da bu bakır rengi, sarı rengi, bu turuncu renk eklenmiş. Yine ek olarak şunu da belirtmekte fayda var. Touchpad'in de etrafında bu bakır renkli bir çizgiyi görüyorsunuz. Bu renk çok güzel olmuş bence. Şöyle daha bir asalet katmış cihaza ve böyle daha bir Oyun bilgisayarı dışında değil de böyle biraz daha böyle bir tasarım nesnesiymiş gibi görünmesine sebebiyet verdiğini söyleyebilirim. Bunun dışında baktığımızda cihazın bir standart bir Q klavye karşımıza çıkıyor. Oyuncular için tasarlanan özel bir bilgisayar olduğu için de W, A, S, D tuşları birazcık da böyle fazla bir, farklı bir şekilde tasarlanmış ve etraflarına beyaz bir çerçeve atılmış arkadaşlar. Onu baktığınız zaman hemen anlıyorsunuz W, A, S, D tuşları Ayrı bir şekilde tasarlanmış tuşların boyutları çok güzel ve basma hissiyatı bende de bir çok ciddi bir hani sıkıntısız bir şekilde kullanma hissiyatı oy uyandırdı oyunlarda da vesaire de denedim rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz öte yandan üründe bir de bile, tuş takımı da var hemen sağ tarafa konumlandırılmış birazcık ince tasarlanmış bu numeric tuş takımı ama eğer bu tarz bir iş yapıyorsanız yani sayı girmeniz gereken bir şey yapacaksınız burada bunu kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Şimdi cihazın bir de yan taraflarından biraz bahsetmek istiyorum. Yan tarafları çevirdiğimizde önlem baktığımızda sağ tarafta iki adet USB bağlantısı bizleri karşılıyor. İkisi de tip A bu bağlantıların ve USB 3.1 olduğunu söyleyeyim. Hemen onun yanında ve mikrofon çıkışı yer alıyor. Bunun dışında başka bir bağlantımız yok. Sol tarafa geçecek olursak ise sol tarafta ise ethernet girişi bizi karşılıyor. Bir adet yine USB'miz var tip A olarak. Bu da 3.1 olduğunu söyleyeyim. Yine bir tane de microSD kart okuyucu yuvamız var. Aynı zamanda bir güç ışığımız da yine burada bulunuyor. Cihazın diğer bağlantıları ise ön tarafta konumlandırılmış. Ön tarafa böyle baktığımızda ön yan tarafta daha doğrusu güç bağlantı girişini görüyoruz. HDMI çıkışını görüyoruz. Tip C bir USB bağlantımız var. Display portumuz var ve bir de Kensington laptop kilidimizin olduğunu belirtelim. Evet bu dış görünümden sonra gelelim bakalım Excalibur G900'ün bize sunduğu donanım seviyesine. Şimdi arkadaşlar farklı farklı donanım seçeneklerinin olduğunu söylemiştim. Bir sürü seçenek var bu arada hani 2 tane 3 tane 5 tane değil çok fazla seçenek sunabiliyorsunuz. Excalibur G900 birçok farklı konfigürasyonu kurmamıza sağlıyor. Şimdi bize gönderilen sürüm en güçlü sürüm olduğu için ben onun üzerinden anlatacağım ama şu şöyle bir anlam çıkmasın lütfen. Siz isterseniz farklı şekillerde donanım seçenekleriyle de bu ürünü satın alabiliyorsunuz. Bu çok önemli. bunu özellikle ve özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Tasarımla ilgili eklemek istediğim şöyle bir konuda var. Ekran oldukça ince tasarlanmış, çok ince bir çerçevemiz var arkadaşlar. Bu ince çerçevenin kalınlığı, ekran çerçevesinden bahsediyorum bu arada, 4.7 mm. Oldukça ince bir çerçevesi bizi karşılamış durumda. Yani 5 mm bile değil, yani yarım santim bile değil. Üst tarafta bir de bir webcamimiz var. de böyle üçgen şeklinde bir alanın içine konumlandırılmış. Ee, Webcam'ı kullanacağınız ortamlarda da onu açıp da yine kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Tasarımla ilgili eklemek istediğim bir konu ise 3 bölgeli bir RGB klavyemiz var. Bunun detaylarına biraz sonra ben değineceğim. O yüzden burada çok fazla hani kafanızı karıştırmak istemiyorum ama RGB renkli ve 65.026 renk desteği sunan bir klavyemizin olduğunu da söyleyeyim. Excalibur G900'ün 15.6 inçlik Full HD IPS 240Hz'lik bir LED ekranı var. Burada ekran çok önemli arkadaşlar. Özellikle oyunlarda bu 240Hz'in faydasını çok fazla bir şekilde görüyorsunuz. Onun detaylarını birazdan değineceğim sizlere. 64 GB DDR4 RAM var. 4TB'lik SATA SSD, 2TB'lik NVMe SSD ve 2TB'lik NVMe SSD eşlik ettiğini söyleyeyim. Yani toplamda 8TB'lik bir kapasitemiz var. Ama bu konfigüre edilebilir bir rakam arkadaşlar. Siz daha düşük depolama alanını da bu ürünü satın alabiliyorsunuz. Bu bir tamamen tercihe bağlı bir durum. Bu da çok önemli bir konulardan bir tanesi. 10. nesil Core i7-10750H işlemcimiz var. Windows 10 Pro işletim sistemine geliyor. NVIDIA GeForce RTX 2007 Super 8 GB GDDR6 256 bitlik bir ekran kartımız var. Microsoft Office Professional 2019 var. Ömür boyu kullanıyorsunuz. 1 megapiksellik bir webcam'imiz var. 2 watt'lık stereo hoparlörümüz var. 3 tane tip A USB 3.1 olduğunu söylemiştik. Bir tane iki tanesi sağda bir tanesi solda. Bir tane tip C var. O ön yan yüzde bulunuyor. Bir HDMI, bir Mini Display'imiz var. Bir tane mini SD kart okuyucumuz var. Ethernet kart girişimiz, kulaklık girişimiz ve Kensington kilidimizin olduğunu da söylemiştik. Bu arada teknik özelliklerde önemli bir konu var arkadaşlar. Bu cihaz yani Excalibur G900 Wi-Fi 6 desteği sunuyor. Wi-Fi 6 nedir belki bilmeyenler vardır aramızda. Yeni nesil çok hızlı bir Wi-Fi protokolü arkadaşlar. Uyumlu cihazlarla birlikte kullandığımızda Wi-Fi hızımızı çok ciddi anlamda arttıran bir teknolojiden bahsediyoruz. Özellikle böyle oyun oynayanlar için veya işte yüksek boyutta dosya transfer ediyorsanız neredeyse eternet hızına yakın hızlar elde edebileceğiniz bir teknoloji ama tabi donanımlarınızın da bununla uyumlu olması şartıyla. Bluetooth 5.0 teknolojimiz var ve bizim test ettiğimiz sürümün toplam ağırlığı ise 2.4 kilogram. Çok güzel bir ağırlık bence. Neden? Ee, eskiden böyle bir ağırlığa mümkün olmazdı böyle bir bilgisayar toplamak. Hem yani Performans anlamında çok yüksek bir performans sunacak ama 2.4 kilogram olacak. Hayal gibiydi. Artık gerçek oldu arkadaşlar. Şimdi gelelim cihazla ilgili yaşadığımız deneyimlere arkadaşlar. En önemli konulardan bir tanesi burası aslında. Biz bu üründe tabii ki ilk olarak ne yaptık? Bu bir oyun bilgisayarı olduğu için. Oyun oynuyduk arkadaşlar. Farklı farklı oyunlarda farklı farklı performanslar gördük ve tabii ki kullanılan donanıma ve işlemciye, işte reme, şuna buna hepsini baktığımızda çok üst düzey bir performans sundu. Birincisi ne yaptık? Doom Eternal oynadık arkadaşlar. Doom Eternal'da gerçekten de yüksek FPS değerlerine ulaştık. Şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar sizlere. Doom Eternal'da aldığımız FPS değeri bizde 95 ila 150 arasında değişti. Yani oynadığınız oyunun o aksiyonuna göre vesairesine göre yani... 100 FPS'e çok rahat bir şekilde ulaşabildik. Bu bu arada 1920x1080 piksel ve tüm ayarlar sonuna kadar açık olarak söylüyorum arkadaşlar. Hani düşük çözünürlükte zaten daha fazla verir ama yüksek çözünürlükte bile 100 FPS'in çok çok üstünde rakamlar elde ettiğimizi söyleyeyim. Öte yandan popüler oyunlardan bir tanesi olamaya yeni çıkan Valorant'ta oynadık. Orada da 100 ila 230 FPS arasında değerler aldık arkadaşlar. Fortnite'da ise 80 ile 160 arasında FPS değeri aldığımızı söyleyelim. Bütün ayarlarında yani bütün oyunlardaki ayarlarında Full HD ve bütün ayarlarında en üst seviyede olduğunu belirtmekte fayda var arkadaşlar. Yani oyun tarafında sıkıntısız bir bilgisayar sizi bekliyor. Zaten olmasını da beklemiyordum ben de böyle bir sonucun Çünkü 10. nesil Intel işlemcimiz var, RTX ekran kartımız var. 64 GB RAM gibi yani inanılmaz bir RAM'imiz var. Elbette Excalibur G900 gerçekten de şaha kalkan bir oyun bilgisayarı olmuş. Tabii kullanımla ilgili başka deneyimler de yaşadık. Sadece oyun bilgisayarı anlamında değil biz bunu aynı zamanda işte video editing vesaire gibi işlemlerimizi de kullandık ve bütün işlemleri çok hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Zaten sunduğu depolama alanı ve diğer özelliklerine baktığımızda da bu şekilde bir performans sunmasını bekliyorduk. Günlük işlerde de fazlasıyla iyi bir bilgisayar var ve sadece oyuncular için değil, bunun altını çizerek söylüyorum arkadaşlar, video montaj yapanlar, AutoCAD gibi çok yoğun ve çok sistem kaynağı gerektiren uygulamalar kullananlar için de güzel bir bilgisayar olmuş Excalibur G900. Excalibur G900'de Samsung marka 4TB'lık bir SSD var. Yine buna Kingston'un 2.2 olmak üzere 2 tane NVMe dediğimiz türünde toplamda 4TB kapasite sunan depolama alanları da eşlik ediyor. Yani G900'ün bize gönderilen konfigürasyonunda 8TB'lık SSD depolama alanı mevcut. SSD'lerin okuma hızında şu anda ekranda görüyorsunuz. Çok yüksek hızlar bizi karşılıyor. Bu da oyunlarda daha yüksek performans alacağınız anlamına geliyor. Şimdi birazcık aslında konfigüre edilebilme özelliğinden de bahsetmek istiyorum. Şimdi Xcalibur G9'un bir tane konfigürasyonu yok. Şimdi biz burada en güçlüsünü belki test ettik ama siz farklı farklı konfigürasyonlarda satın alabiliyorsunuz. Bu konfigürasyonlar arasında mesela ekran kartını değiştirebiliyorsunuz. GTX 1660 Ti alabiliyorsunuz 6 GB'lık. Ya da RTX 2060 6 GB'lık alabiliyorsunuz. Ya da RTX 2078 GB'lık alabiliyorsunuz. Ya da bizim test ettiğimiz sürümde olduğu gibi RTX 2070 Super 8 GB'lık ekran kartıyla da bu ürünü satın alabiliyorsunuz. Tabi özelleştirdiğiniz şeyler sadece ekran kartıyla sınırlı değil. Bunlara ek olarak aynı zamanda RAM miktarını değiştirmeniz, depolama alanını değiştirmeniz, işte Windows olmadan almanız ya da Windows'da almanız ya da ne bileyim ofis olmadan da almanız gibi seçenekleriniz de elinizde var. Bunları web sayfasına girdiğinizde, biz açıklama kısmında vereceğim o ben o linki sizlere, Oraya girdiğiniz zaman zaten görüyorsunuz ve istediğiniz seçenekleri seçip özelleştirip de bu bilgisayarı satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Teknoloji oku takipçilerinin en çok sorduğu soruların başında ısınıyor mu, ses yapıyor mu, işte sesi nasıl, gürültüsü nasıl falan gibi sorular soruyorsunuz arkadaşlar. Cihaz tabii ki eğer yoğun bir oyun oynuyorsanız birazcık fanları çalışıyor. Hatta fanla ilgili şöyle bir şey de söyleyeyim. Bu klavyenin sağ üst köşesinde bir tane fan tuşu da var. Ona bastığınız zaman fanlar böyle turboya geçiyor. Çok daha hızlı bir şekilde çalışmaya başlıyor ve makineyi hemen soğutuyorlar. Mesela bir deneme yapayım ben size şurada. Şu anda mikrofonla sesini duyacaksınız. Şimdi kapattım. Yavaş yavaş sesi de azalacak. Tabii normalde böyle çalışmıyor. Fanı turbo moduna getirdiğinizde yani sonuna kadar bütün iki tane fanlar arkasında. Bu arada bizi arkasını da açtık. Onu da şimdi size görüntülerini göstereceğim. İki tane fanla Biri sağda biri solda. Ve bu fanlar cihazın soğutma sisteminin kalbini oluşturuyor. Çok ciddi bir soğutma sistemi var. Ve fanlar 71 tane yapraklı iki adet fanımız var. Ve bu fanlar makinemizi hızlı bir şekilde soğutuyorlar. Ve özellikle böyle performans gerektiren işte... Premiere'de karmaşık işler yapmak ya da otokette 3 boyutlu çalışmalar yapmak gibi işlerde bu fanlar makinemizi soğutarak bize fayda sağlıyor. dil teknoloji oku takipçileri ben Özgür Çetin bugün sizlerle birlikte şu anda kadrajda göremediğiniz çok ilginç bir bilgisayar kutusundan çıkartacağım. Biliyorsunuz son dönemde bilgisayar <gülüyor> Delelim 240 Hz meselesini biliyorsunuz artık bilgisayarlar biliyorsunuz artık oyunlardaki bu yenilenme frekansı yani yenilenme ekranı yenilenme hızı önemli bir hale gelmeye başladı. İşte 140 Hz artık böyle yavaş yavaş standart hale gelmeye başladı neredeyse oyun bilgisayarlarında oyun monitörlerinde artık bu kadar yüksek yenilenme hızlarını görüyoruz. Bu üründe 240 Hz'lik bir e, ekran yenilenme hızı var ama 144 olan versiyonları da var İster yani satın alma tercihine göre değişmekle beraber satın alırken yaptığınız seçeneğe göre 144 Hz de alabiliyorsunuz 240 Hz de alabiliyorsunuz bize gönderilen test 240 Hz de, Tabii ki oyunlarda daha akıcı bir deneyim daha yumuşak bir deneyim size sunuyor bu 240 Hz'lik ekranımız. Eğer oyunlarda böyle performansı sonuna kadar hissetmek istiyorsanız, yani göz zevkiniz anlamında da size fayda sağlasın istiyorsanız, 240 Hz'lik panelleri tercih etmenizi öneriyorum ben. Tabii biz aynı zamanda sentetik testlerde yaptık arkadaşlar. Her zaman yaptığımız gibi sektör standardı haline gelen PCMark testinden bu bilgisayar bizlere oldukça yüksek bir rakam verdi. Puan almış oldu PCMark testinde. Oyun zevkini etki eden faktörlerden bir tanesi de biliyorsunuz klavyenin RGB ışıklandırması. Tabii Excalibur G900 de böyle bir klavye var ama şöyle bir fark da var. Rakiplerine baktığımızda olmayan bir özellik var. 3 bölgeli bir ışıklandırma var arkadaşlar. Yani ilk açtığımızda standart olarak geldiğinde kırmızı, böyle yeşil ve mavi olmak üzere 3 farklı bölgede geliyor bize. İstediğimiz gibi de bir Excalibur'un kendi bir uygulaması var. O uygulamayı da açtığımız zaman arkadaşlar... O uygulama bizlere bu ayarları yapmamızı sağlıyor. Excalibur Control Center olarak geçiyor ismi. Burada LED kontrollerini istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz bir bölgeye sadece farklı bir renk, ötekine farklı bir renk verebiliyorsunuz. Ve toplam verdiğiniz renklerin değeri ise... 65.026 farklı rengi klavye üzerinde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da çok güzel. Hatta böyle farklı efektler de verebiliyorsunuz. İşte flash efekti verebiliyorsunuz. Breath yani nefes alma efekti verebiliyorsunuz. Heartbeat yani kalp atışı gibi efektler de klavyeye verebiliyorsunuz. Burada istediğiniz gibi de oynayabiliyorsunuz bu arada. Yani zon A, zon B ve zon C. Yani e, A bölgesi, B bölgesi ve C bölgesi olarak ayrılmış klavyenin alanları. O alanlara istediğiniz renkleri de siz de atayabiliyorsunuz. Bir de ek olarak şöyle bir güzellik de var. Onun detaylarını koyacağım. ben. Yani buradan çok anlaşılmıyordur çünkü birazcık ışık var bu oda içinde. Ee, cihazın köşelerinde iki adet LED lambamız var. Bunların rengini de ayarlayabiliyorsunuz. Bu LED lambaları da kırmızı, mavi, yeşil ya da kapalı olarak da ayarlayabilirsiniz. Böyle özellikle karanlık ortamlarda çok güzel bir ambiyans veriyor. Hem RGB ışıklar, ışıklandırmalı bu klavyemiz, hem de bu iki köşede bulunan küçük minik LED lambalar. Söylediğim gibi bunları konfigüre edebiliyorsunuz. Farklı farklı renkler yapabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi de o renklerin hani yeşil olsun, kırmızı olsun, mavi olsun veya işte şiddeti şu kadar olsun, bu kadar olsun diyebiliyorsunuz. Bu da farklı bir özellik olmuş. Bu RGB aydınlatmalı klavyede bence özellikle oyunlarda çok işe yarayacak bir özellik. Burada tamamen de kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu hani açık tutmak zorunda değilsiniz. Ben oyun oynamıyorum ama bu işi performansı bir bilgisayar için aldım. Excalibur G9'u derseniz de kapatmanız da mümkün. Kontrol tamamen size ayrıca yeri gelmişken şunu belirteyim. Xcalibur Control Center aynı zamanda bilgisayarınızdaki işte fanın durumunu, işte GPU'nun hızını, diskin durumunu vesaireyi de görebileceğiniz bir arayı size sunuyor ve sistem modları var. Mesela sistem modunda high performance, gaming, text mod ve power saving olmak üzere farklı farklı modlar da var. Aynı zamanda oyunlarda bazı tuşları siz makro olarak da atayabiliyorsunuz. Bu da yine Excalibur Control Center uygulaması üzerinden yapabileceğiniz ek bir özellik olmuş. Bence güzel bir uygulama da olmuş. Hoş bir uygulama. Biliyorsunuz genelde bu tarz oyun bilgisayarlarında olur. Ama bu kadar detaylı bir şey olmuyor. Ama burada mesela RAM'i bile görebiliyorsunuz. İşte ben şu an bakıyorum. iki tane... RAM'imiz var. İşte Kingston'ın 32 GB'lık 2933 MHz'lik yani bu anakartın bu işlemcinin kaldırabileceği maksimum değerdeki RAM'in de buradan bu kontrol center'da görebiliyoruz. İşte ekran kartını görebiliyoruz. Diskleri görebiliyoruz. Her şeyi bakabiliyoruz. Sıyı görebiliyoruz. Yani CPU'nun ve GPU'nun ısırlarını vesairesini de görebiliyorsunuz. Bence güzel bir uygulama olmuş. Peki bu bilgisayar kimler için uygun arkadaşlar? Birincisi tabii ki ve tabii ki hani bunu söylememe bile gerek yok aslında. Hardcore oyuncular için. Yani oyun konusunda ciddiyseniz performans arıyorsanız belki e-sporcusunuz belki çok daha ötesinde hayalleriniz var. Dünya çapında ünlü olmak ya da dünya çapında turnuvalara vesaire katılmak istiyorsanız profesyonel bir bilgisayara ihtiyacınız varsa Excalibur G900'ün bu en üst sürümü çok fazlasıyla işinizi görecektir. Diğer sürümler de size oldukça fayda sağlayacağını söyleyebilirim. Aynı zamanda oyunlarda performans arayan kullanıcılardan birisiniz yani yüksek performanslı bir oyun zevki, oyun deneyimi yaşamak istiyorsanız yine Excalibur G9'u sizler için uygun olacaktır. Videonun içinde çok kez söyledim belki ama son bir kez de hatırlatmakta fayda var. Sadece oyun tarafında değil Ürün aynı zamanda böyle performans gerektiren uygulamalar kullanan Premier gibi, AutoCAD gibi ya da benzeri istatistik uygulamaları vesaire, mimari uygulamalar gibi uygulamalar kullanan, yazılımlara ihtiyacı olan ve yüksek donanım gücüne ihtiyaç duyan yazılımlar kullananlar için de aslında önemli alternatiflerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Excalibur G900'ün biz aynı zamanda arkasında açıp pil vesaire gibi özelliklerine de baktık. Cihazın üzerinde 62.35 Watt saatlik bir pil var. Bu pilin %100 iken, yani cihazımız %100 dolu kablosunu çıkarttığımız zaman yaptığımız ölçümlerde bize Windows'un verdiği değer 4 saat 11 dakikaydı arkadaşlar. Yani Windows bize diyor ki arkadaşlar siz bu bilgisayarı aldığınız kullandığınız zaman 4 saat 11 dakika kullanabilirsiniz diyor. Biz bunu tabii ki güç tasarrufu açık modunda yaptık. Yani maksimum ulaşabileceğimiz değerin bu olduğunu görmüş olduk. Aynı zamanda PC Mark'ın batarya tarafındaki testlerini de yaptık. Yani pil testlerini de yaptık. Şimdi ekranda onları size göstereyim. Orada aldığımız değer ise gaming modunda 1 saat 10 dakika, modern office modunda ise 3 saat 5 dakikalık bir değer bize vermiş oldu. Excalibur G900. Yani bu bilgisayarın asıl amacı dışarıda alalım, kullanalım olmasa da yine de günlük ihtiyaçlarınızın bir kısmını görebilecek kadar size bir performans, pil performansı sunuyor. Bunun dışında çok da büyük olmayan, yani kullanılan ekran kartına göre konuşuyorum biraz da, çok da büyük olmayan bir adaptörümüz var. Bu adaptörle birlikte yanımızda rahat bir şekilde taşıyabiliyoruz. Ve kendisinin ağırlığı da 2.4 kilogram olduğu için ki bu eğer farklı donanımlar seçerseniz 2.1 kilograma kadar da düşüyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Bizim bu cihazın üzerinde ekstra 2 tane işte SSD'miz var. Çok da büyük bir SSD kullandığımız için toplam ağırlık biraz da yüksek oldu. Ayrıca kullandığımız ekran kartı da güçlü bir ekran kartı olduğu için toplam ağırlığı da bunlar ister istemez etkiliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bilgisayar testlerini de hep yaptığımız gibi aynı zamanda bir webcam testi de yaptık. Biraz sonra izleyeceğiniz görüntüyü Excalibur G900'ün kamerasını kullanarak kaydettik ve bir bakalım bu kamera bize nasıl bir görüntü ve ses performansı sunuyor. Merhaba arkadaşlar bu videoyu Excalibur G900'ün web kamerasını kullanarak kayıt ediyorum. Ekranın hemen üst kısmında konumlandırılmış şöyle şu anda parmağımla gösteriyorum. Küçük bir kameramız var. Bir üçgen şeklinde bir tasarımla geliyor bu kamera bizlere. Şu anda kapalı bir ortamdayım e ve Kayıt için kullandığım ışıklar da yüzüme vuruyor ve böyle bir ortamda hem görüntüyü hem de sesi Excalibur G900'ün bu web kamerasından alıyorum. İşte kameranın kalitesi de bu şekilde arkadaşlar. Gelelim fiyat meselesine arkadaşlar. Birinizin merak ettiği konuların başında bu geliyor. Söylediğim gibi G900 konfigüre edilebilir bir bilgisayar olduğu için fiyatta değişken. Yani bir tane fiyatı yok. Seçtiğiniz donanıma, içine eklettiğiniz parçalara göre fiyatı ister istemez değişiyor. Bize gönderilen sürüm ise ailenin en üst sürümü ve donanım anlamında baktığımızda da fazlasıyla yüksek güçlü bir donanım bizlere sunuyor. Fiyatı makul mu? Bence seçtiğiniz donanımlara göre değerlendiriyor. Mesela ben farklı farklı donanımlarına da baktım. giriş seviyesine de baktık. Orta seviyedeki G900'e de baktık. En üst seviyede şu anda bizim test ettiğimiz en üst seviyedeki modeli bu. Fiyatının normal olduğunu söyleyebilirim. Zaten bu komponentleri de almaya kalktığınızda 3 aşağı 5 yukarı bu fiyatları vermek zorundasınız. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomuzda sizlere Xcalibur G900'ü anlatmaya çalıştık. Tam bir oyun bilgisayarı olmuş ve aynı zamanda performans isteyen standart kullanıcı için de kullanılabilecek güzel bir bilgisayar. Hem şık hem güzel hem de performanslı bir şey arıyorsanız Xcalibur G900 tam aradığınız bilgisayar olduğunu söyleyebilirim. Ama olur ha bir şey unutmuşuzdur. Böyle bir özelliği var mı? Şunu yapabiliyor mu? Şöyle bir fonksiyonu var mı? Şu şekilde alabiliyor muyuz gibi sorularınız varsa ki konfigür ettikten sonra bir günde kargo ile cihaz size ulaştırılıyor. Bunun bilgisini de verelim. O sorularınızı bu videonun altında bizlere sorabilirsiniz. Hepsini yanıtlayacağımız konusunda emin olabilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.